Merhabalar 10-16 Ocak haftasının astrolojik gündemini değerlendirmek için bu videoyu hazırlıyorum. Öncelikle bu hafta itibariyle hangi gökyüzü enerjileri hakim olacak, hangi açılar söz konusu olacak ve bizleri nasıl etkileyecek bunlardan bahsedeceğim. Akabinde burçlara ilişkin teker teker yorumlarımı paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşmış veya uzun zamandır takip edip henüz abone olmamış arkadaşlarım varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki çan tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdiden abone olan, destekleyen, yorum yapan, beğenen herkese teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor. Biliyorsunuz ocak ayını oğlak yeni ay enerjisiyle beraber açtık hali hazırda devam eden venüs retromuz var ve bununla beraber bu hafta sonu itibariyle yani 10-16 ocak hafta sonu itibariyle bir dolunayımız olacak yani yeni ay ve dolunay arasındaki haftaya giriş yapmış bulunmaktayız ancak yine de haftanın son günlerinde yengeç dolunayı etkisini hissediyor olacağız. Bu haftanın gündemi çok yoğun olmasa da Merkür Retrosu başlıyor. Hem Venüs'ün hem de Merkür'ün retro harekete başlayacağı Ocak ayı zaten bu zamanlardan bahsetmiştik. Özellikle bu hafta başı itibariyle gölgeli günlere giriş yapacağımız için önemli görüşmelerinizi, anlaşmalarınızı, imzalarınızı Şubat ayına ertelemenizi tavsiye ediyorum. En yoğun enerjiler 13 ve 14 Ocak civarında kendisini gösterecektir. Bu tarihte bir takım aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar, evrakla alakalı sıkıntılar, teknolojik cihazlarla alakalı sıkıntılar yaşanabilir. Mutlaka öncesinde tedbirinizi almaya çalışın. 11 Ocak tarihinde Güneş ve Neptün arasında çok güzel bir açı oluşacak. Zaten buna ilişkin bir video paylaşmıştım çok detaylı bir şekilde. İzlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Hem Güneş'in hem Neptün'ün aynı zamanda Vertex ve Juno'nun da hakim olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Çok kadersel değişimler var. Bu hafta itibariyle zaten Neptün'ün etkileşimlerini çok yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Neptünyan konularla alakalı gündemlerimiz ve haritamızda özellikle Balık Burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda büyük etkileşimler olacaktır. Dolayısıyla sanatçılar, sanat, su ve su ürünleri, bunun yanı sıra kimyasallar, bağımlılıklar, bazen takıntılarımız, İllüzyon ve gerçek dünyası arasındaki farklar, rüyalar çok önemli olacaktır. Sezgilerimiz çok aktif olacaktır. Gerçekten çok ilginç mesajlar alabiliriz bu hafta itibariyle. Bir takım aldanmalar, kandırmalar, kandırılmalar da söz konusu olabilir. Ama bir taraftan da bazı haritalar için hayallerin artık tezahür ettiği bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu nedenle özellikle hafta başlangıcında güzel niyetlerimizi bir şekilde Ortaya koyalım burada çünkü güneşin Neptün etkileşimi özellikle hayallerimizin somut bir gerçekliğe yansıması adına bizlere fırsat tanıyacak ve bilhassa su ve toprak gruplarının çok şanslı olacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Ancak tabii ki zorlayıcı etkileşimler de var. Güneş-Neptün üçgeniyle beraber özellikle otorite figürleri, eril figürler, erkekler, hayatımızdaki eril enerjilerle alakalı güzel gelişmeler yaşanabilir. Babamız, kendi eril yönümüz, resmi kurumlarla olan ilişkilerimiz, kendi benliğimizi ve kimliğimizi ortaya koymak... E, parladığımız alan yani özellikle güneş nebdün etkileşimiyle beraber kendi yeteneklerimizi açığa çıkarabiliriz. Kendi farkımızı ortaya koyabiliriz. Bir alanda parlayabiliriz. Yani mevcut olan bir potansiyel e, bu etkiyle beraber ortaya çıkabilir ve görünür olabilir. E, bunun yanı sıra e, bol bol dediğim gibi hayallerimize odaklanmalıyız. Bir takım ilhamlar gelebilir. Çok yaratıcı fikirler e, hayatımıza dahil olabilir. E, kendimizi bu etkiye açık tutmalıyız. Bunun yanı sıra aynı zamanda kimliğimizi ve benliğimizi çok rahat bir şekilde ortaya koyacağımızı söyleyebilirim. Pozitif bir etkileşim olacak. Ve bilhassa eril figürler ve sanatla, yaratımla, yaratıcılıkla ilgilenen kişiler ve spiritüel konularla ilgilenen kişilerin ön plana çıkacağı bir hafta olacak. Ancak yine 11 Ocak tarihinde Mars ve Neptün arasında bir kale görünüm var. Ee, Mars-Neptün karesi bizleri biraz zorlayacaktır. Burada Mars biliyorsunuz yay burcunda ilerliyor. Ee, Neptün uzun zamandır balık burcunda ve bilhassa değişken burçları yani ikizler, yay, başak ve balık burçlarını e, etkileyecek bir görünümden bahsediyoruz. Mars-Neptün etkileşimi özellikle yanlış anlaşılmalar, e, bir takım kazalar, sakarlıklar, e, bazı bağımlılıklarla alakalı yaşanabilecek sıkıntıları işaret ediyor olabilir. Aynı zamanda e, burada agresif çıkışlar da sergilenebilir mars Neptün etkileşimiyle beraber. Bir takım aldatmacılar, aldanmalar yine bu etkiyle beraber e, söz konusu olabilir. Kendimizi kandırdığımız konular varsa bunlar açığa çıkabilir. İçimizdeki öfkenin, içimizdeki belki nefretin e, bir şekilde artık e, durdurulamaz bir vaziyette e, zuhur etmesi yine e, bu mars Neptün etkileşimiyle beraber mümkün olabilir. Ve Mars biliyorsunuz bizim hareket kabiliyetimizi, aksiyon alma şeklimizi gösteriyor. mars Neptün karesi ile beraber özellikle e, hangi yönde aksiyon almamız gerektiğini, ne yöne doğru adım atmamız gerektiğini çok tahayyül edemeyebiliriz. E, veya bir şekilde aksiyon almak zorunda kalabiliriz. Aynı zamanda bağışıklık sistemi, zehirlenmeler, su ve su ürünleri ile alakalı sıkıntılar yine mars Neptün karesi ile beraber dikkat çekiyor. Özellikle bu hafta bağışıklık sistemimize ekstra hassasiyet göstermemiz gerekecek. E, Tabi biraz kafa karıştırıcı bir etkiden bahsediyoruz. Burada kafamızı karıştıran kişilerle diyaloglar söz konusu olabilir. Ne hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü, ne istediğimizi, ne yönde hareket etmek için adım atmamız gerektiğini çok fazla kestiremeyeceğiz. Belki de burada rastlantıların Yanlış yönlendirmelerin, yanlış anlaşılmaların da ortaya çıktığı bir süreç olabilir. Harekete geçmek adına e, zihnimiz çok aktif olmadığı için biraz zorlanabiliriz. Bilhassa biraz önce saymış olduğum burçların e, dikkat etmesi gerekiyor. Zaman zaman motivasyon eksikliği, isteksizlik, depresyon, e, psikolojik rahatsızlıklar, özellikle e, antidepresanlarla alakalı konular gündeme gelebilir. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi konularla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Dikkatli olması gerekiyor. Dolandırıcılık e, hadise, hadisesi ön plana çıkabilir. E, özellikle dedikodular, iftiralar, e, bir takım kandırmalar dediğim gibi bu süreçte ortaya çıkabiliyor. Dikkatli olması gerekir. E, bu dönemde bir takım kişiler e, çok da göründüğü gibi iyi niyetli olmayabilir. E, çok kendimizi açık etmememiz gerekiyor açıkçası. E, ve burada tabii her ne olursa olsun aslında... Neptün bizim sezgilerimize ve korunduğumuza olan inancımızı sağlam tutacaktır. Dolayısıyla nasıl bir sıkıntıyla karşılaşıyorsak, nasıl bir zorlanma ile karşılaşıyorsak bunun içinden de çıkmamız daha kolay olacak gibi gözüküyor. Burada özellikle bağımlılıklara karşı ve bağışıklık sistemimize karşı dikkatli ve temkinli olunması gerekiyor. Dolandırıcılıkla alakalı konularda dikkatli olunması gerekiyor. Karşımıza çıkan durumlara şüpheyle yaklaşmamız gerekir. Çok cazip bir şey gözüküyorsa, yani çok cazip gelen bir durum varsa bunun arkasında bir bit yeniği arayabiliriz açıkçası. Ve... Fiziksel olarak hareketlerimize biraz daha dikkat edelim. Özellikle sakarlıklar, kazalar, yaralanmalara da açık olabilir. Tabii ki hepimiz için aynı etkiler olmayacaktır. Özellikle burçlardan bahsediyorum ve derecelerde bu noktada önem arz ediyor arkadaşlar. Kişisel doğum haritalarınıza göre alabilirsiniz. Siz burada genel yorumlar yapıyoruz. Evet 11 Ocak günü bir taraftan güzel etkileşimler var. Bir taraftan da dediğim gibi kafa karıştırıcı durumlar söz konusu. 14 Ocak tarihine gelmeden önce 13 Ocak tarihinde Ay ve e, Kuzey Ay düğümü kavuşumu var arkadaşlar. Ay ve Kuzey Ay düğümü kavuşumuyla beraber özellikle 13 Ocak tarihi itibariyle geldim. Bir şekilde sezgilerimizin çok aktif olduğu, kadersel olarak e, ilginç durumlar ile karşılaştığımız, belki duyduğumuz bir cümle, çok büyük bir şey olmasını beklemeyin. Belki karşılaştığımız bir insan, belki yolda e, giderken gördüğümüz bir yazı bize mesaj verebilir. Özellikle yönümüzü bulamıyorsak, hangi rotada ilerlemeliyim, bu konuda tereddütlerimiz varsa... Duygusal açıdan sezgilerimizin çok aktif olacağı ve bu bağlamda aslında kadersel bir takım mesajlara da açık olacağımız etkileşimler var. Burada daha duygusal, ve daha anaç, daha şefkatli bir yaklaşım benimsemeliyiz bugün itibariyle. Karşılaştığımız kişilere ve durumlara karşı da daha anlayışlı bir yaklaşım benimsemek yerinde olacaktır. 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retrosu biliyorsunuz bizi en çok etkileyen e, retrolardan. Çünkü Merkür iletişim demek, zihinsel faaliyetler demek. Yani her an yaptığımız bir konudan bahsediyoruz. Sürekli zihnimiz aktif, sürekli kontak halindeyiz, sürekli iletişim halindeyiz. Hal böyleyken Merkür'ün özellikle Kova burcunda retro hareketine başlaması, teknolojik cihazlarla alakalı daha temkinli olunmasını gösteren bir etkiyi ortaya çıkarıyor. Çünkü Kova burcu biliyorsunuz teknolojiyle de elintilidir, bilimle elintilidir. bu nedenle özellikle bu Merkür retrosundan biraz daha dikkatli olalım. Verilerimizi korumaya, cihazlarımızı korumaya, verilerimizi mutlaka depolamaya, yedeklemeye gayret gösterelim. Aynı zamanda sosyal çevremizde, arkadaşlıklarımızda bir takım yanlış anlaşılmalar veya geçmiş meselelerin tekrar karşımıza çıkıp değerlendirilmesi, konuşulması gibi gündemler söz konusu olabilir. Tabii ki bu hafta itibariyle hemen etkileyecek edecek değil. Şubat ayına kadar devam edecek bir görünümden bahsediyoruz. Burada Merkür Retro süreçlerinde artık ne yapılıp ne yapılmayacağını çok iyi biliyorsunuz. Yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler, özellikle imzalar, resmi evraklarla alakalı konularda büyük adımlar atmamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra duyduğumuz, konuştuğumuz konularda doğru anladığımızdan, doğru iletişim kurduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Çünkü yanlış anlaşılmaları da açık bir süreçte oluyoruz. Özellikle teknolojik cihazlara, verilere, neye imza attığımıza, neyle alakalı işlem yaptığımıza biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Dalgınlık olabiliyor, kafa karışıklığı olabiliyor bu süreç itibariyle. Ve aslında merkür retro süreçlerinde geçmişe dair konuları toparlamak, değerlendirmek, bir durum analizi yapmak adına da büyük fırsatlar var. Yani bu açıdan retrolar olmasaydı durup dinlenecek zaman bulamayacaktık. Kendimizi değerlendiremeyecektik. Nefes almak için ve geçmişi gözden geçirmek için de oldukça uygun bir süreç olacaktır. Burada... Özellikle bilgisayarlarınızı düzenleyebilirsiniz, evraklarınızı düzenleyebilirsiniz, yapılması gereken işleri not alabilirsiniz, bu konuda harekete geçebilirsiniz. Arkadaşlıklarınız, etrafınızda kişisel ilişki kurmuş olduğunuz durumlarla alakalı konuşulması, paylaşılması, çözülmesi gereken durumlar varsa bunları masaya yatırabilirsiniz. Geçmiş mesleler tekrar karşınıza çıkabilir, geçmişten insanlar, geçmişteki konular tekrar çözülmediyse şayet, Merkür Retrosu'na karşınıza çıkacaktır. Bunları çözmek, tekrar konuşmak adına fırsatlar var. Belki de bir yanlış anlaşılma olmuştur. Belki de e, durum anladığınız ve hissettiğiniz gibi değildir. Bunlarla yüzleşebilirsiniz bu retro sürecinde. E, ve özellikle dostluklarla alakalı eski arkadaşların e, bu retro sürecinde karşınıza çıkacağını ve eski hayallerinizin, özellikle kariyer hayallerinizle alakalı gündemlerin yeniden karşınıza çıkma ihtimali olduğunu, belki burada kaçırılmış bir fırsat varsa... Veya halledilmemiş çözülmemiş bir problem varsa bunlara odaklanılması gerektiğini ifade edebilirim. Evet 15 Ocak tarihinde benim özellikle önemsediğim Ay kavuşumu meydana gelecek. İkizler Burcu'nda tabi ayın açıların çok fazla aslında haftalık yorumlarda değerlendirmiyorum. Biraz boşluk olduğu zaman burada değerlendiriyorum. aile kavuşumu özellikle İkizler Burcu'nda meydana geldiği için arkadaşlar burada duyduğumuz sözler konuştuğumuz konular biraz tehlikeli olabiliyor. Yani kiminle ne konuştuğumuza, kiminle ne paylaştığımıza ekstra dikkat etmemiz gereken bir hafta. Bazı art niyetli kişiler, bizim hakkımızda çok da pozitif düşünceleri olmayan kişilere samimiyetle bir takım açıklamalar yapabiliriz ve sonrasında sıkıntılar yaşayabiliriz. Aynı zamanda sözlerimizin, düşüncelerimizin, tesirinin çok yoğun olacağı, hislerimizin çok yoğun olacağı, Olumlu veya olumsuz anlamda hissettiklerimizin bir şekilde hayatımızda vuku bulabileceği bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden ne düşündüğümüze, ne konuştuğumuza, kimle konuştuğumuza, neyi paylaştığımıza, hangi sırrımızı açtığımıza karşı temkinli olmamız gerekecektir bu kavuşum enerjisiyle beraber. Hafta sonuna geldiğimizde 16 Ocak tarihinde güneş Plüto kavuşumu var Oğlak Burcu'ndan. Haftayı güneş neptün etkileşimiyle açıyoruz ve güneş plüto kavuşumuyla kapatıyoruz. Güneş ve plüto iki güçlü gezegen, iki parlak ve iki e, kararlı gezegenin kavuşumu, özellikle hafta sonu itibariyle hayatımızda önemli bir karar alacağımızı gösteriyor. Gerçekten e, keskin bir karar alabiliriz, net bir karar alabiliriz. Her ne kadar merkür retroda olsa, belki geçmişe dair bir konuda artık sürüncemede kalmış uzamış bir durum varsa, bu konuda artık netleşebiliriz gözüküyor. Aynı zamanda otorite figürlerinin gücü, baskısı, manipülasyonu ile karşılaşabiliriz. Egosal durumlar ortaya çıkabilir. Zaman zaman ego çatışmaları ortaya çıkabilir bu kavuşum enerjisi ile beraber. Çünkü herkes bu alanda kendini ortaya çıkarmak isteyecek ve ne istiyorsa bunun arkasında ısrarlı bir şekilde duracak gözüküyor. Bu kavuşum enerjisiyle beraber özellikle haritalarımızda Oğlak Burcu'nun sembolize etmiş olduğu alanlarda güçlü bir başlangıç yapabiliriz. Artık kafamızı netleştirebiliriz. Çünkü biraz hafta başlangıcı belirsizlikler ve kafa karışıklıklarıyla da doluydu Neptün'ün etkisiyle beraber. Hafta sonunda artık sanki haftayı değerlendiriyoruz. Şöyle bir geçtiğimiz süreci değerlendiriyoruz. Aralık ayını, Ocak ayını değerlendiriyoruz ve Bizi zorlayan konularda artık net, keskin ve meydan okuyucu bir tavırla bir takım kararlar alıyoruz. Ve bu isteğimizde de oldukça netiz. Savaşmaya da hazırız gözüküyor arkadaşlar. Evet haftanın genel gündemi bu şekildeydi. Şimdi 12 burcu neler bekliyor? Yükselen burçlara göre bunları paylaşıyor olacağım. Şimdiden teşekkürler dinlediğiniz için ben hemen koş burcu ile başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları bu hafta güneş neptün etkileşimiyle beraber ve mars neptün etkileşimiyle beraber Özellikle rüyalarınızın, sezgilerinizin, geçmişten gelen konuların tekrar bilinçaltınızda açığa çıktığı bir süreç yaşayabilirsiniz. Geçmişteki korkularınız, kaygılarınız, travmalarınız bu hafta itibariyle açığa çıkabilir. Aslında bunları çözmek adına da güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Özellikle yurt dışı ile alakalı konularda varsa seyahatleriniz veya taşınma, yer değiştirme gibi gündemleriniz, Burada biraz daha temkinli olmanız gerekecek, bazı kandırılmalar, yanılsamalar söz konusu olabilir, bu konuda aceleci olmamanızı tavsiye ediyorum bu hafta itibariyle, zaten Merkür Retrosu başlıyor biliyorsunuz, burcunda başlayacak Merkür Retrosu bu hafta itibariyle, bu da sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, girdiğiniz kalabalıklar ve kariyer gelirleriniz, aynı zamanda gelecekle alakalı hayalleriniz alanında çalışıyor. Uzun zamandır ertelediğiniz bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa bununla alakalı e, veri toplayabilirsiniz. Yani ne, yapma, ne yapılması gerekiyor, hangi kaynaklara erişmeniz gerekiyor gibi. Aynı zamanda eski dostlar, eski arkadaşlar bu süreçte karşınıza çıkabilir. Kariyer gelirlerinizle alakalı, haket varsa yine bu süreçte e, bunların karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Sevgili koç burçları hafta sonunda güneş plüto kavuşumu var oğlak burcunda. Bu da kariyer hayatınız ve geleceğiniz alakalı. Özellikle resmi kurumlarda yapacağınız işlemler varsa bu konuda bir hareketlilik olacağını gösteriyor, varsa ebeveynleriniz, otorite figürleri, patronlarınızın hayatında önemli bir gündem olabileceğini gösteriyor veya sizin geleceğinizle alakalı artık net ve radikal bir karar alacağınızı gösteriyor. Bu alanda belki de bir kararınızı artık insanlara duyurabilirsiniz ve ben bu yolda ilerleyeceğim şeklinde duruşunuzu sergileyebilirsiniz sevgili koç burçları. Güzel ve keyifli bir hafta diliyorum sizlere. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta Güneş Neptün ve Mars Neptün etkileşimiyle beraber... Neptün'ün çok aktif olduğu bir sürece giriş yapıyoruz hafta başlangıcında. Neptün sizin haritanızın 11. evinde etkili. Özellikle hayalleriniz, hedefleriniz, kariyer gelirleriniz, girmiş olduğunuz sosyal çevre veya kalabalıklarla alakalı gündemler var. Burada yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Çok farklı arkadaşlıklar kurabilirsiniz sevgili boğa burçları. Aynı zamanda arkadaşlıklarla alakalı bir takım sıkıntılar da yaşanabilir. Özellikle Mars-Neptün etkileşiminde. Arkadaşlarınıza borç vermemeye çalışın, parasal bir e, konuya dahil olmamaya çalışın bu hafta itibariyle veya bir e, gelecek e, pozitif bir vaatle sizi kandırabilirler e, ile arkadaşınız olması şart değil bir umut için. E, Zorluk yaşayabilirsiniz. Çünkü 11. ev aynı zamanda bizim umutlarımızı ve hayallerimizi sembolize ediyor. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Zaten Merkür'de retro hareketine başlayacak. Kova Burcu'nda sizin 10. evinizde. Yani burada kariyerinizle alakalı, mevcut işinizle alakalı, toplumsal statünüzle alakalı... E, yeni ve keskin kararlar almayın Merkür retro sürecinde ancak e, eski işleri toparlamak e, veya eski fikirleri değerlendirmek adına önemli bir gündem olacaktır. Patronunuzla, üstlerinize bebeğinlerinize tartışmaya girmeyin. E, ama geçmiş konuları tekrar masaya yatırmanızda herhangi bir sakıncı olmayacaktır. Hafta sonunda ise Güneş Plüto kavuşumu oğlak burcunda kendisini gösteriyor. Bu da sizin haritanızın 9 evinde etkili. Bu ne anlama geliyor? Bu kavuşumla beraber sanki hayatınıza dair radikal bir karar alıyorsunuz. Ben artık bu yolda ilerlemek istiyorum. Ben artık bu rotayı seçmek istiyorum gibi bir şey olabilir. Yurtdışı ile alakalı bir mesele olabilir. Aynı zamanda hukuksal gündemleriniz varsa bu konuda netleşme söz konusu olabilir gözüküyor. Fikirleriniz, yeni bakış açılarınız, edindiğiniz bilgi ve tecrübe... Yeni tanıştığınız insanlarla olan paylaşımlarınız hayatınızda büyük yankı uyandırabilir bu hafta sonu itibariyle sevgili boğa burçları. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta Güneş-Neptün ve Mars-Neptün etkileşimiyle beraber özellikle hafta başlangıcında Neptün'ün etkisini yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Bu daha sizin kariyer hayatınız, gelecekle alakalı kararlarınız alanında meydana geliyor. Burada aslında çok güzel adımlar atabileceğiniz, hayallerinize yaklaştığınızı hissedeceğiniz gelişmeler yaşarken bir taraftan da ikili ilişkiler adına bir takım sıkıntılar da söz konusu olabilir gözüküyor. Burada eşiniz veya ortağınızla alakalı bir takım yanılsamalar söz konusu olabilir gözüküyor. Çok keskin kararlar almamaya çalışın. Uzun süredir Mars 7. evinizde ilerliyor ve ikili ilişkilerde daha agresif tutumlar ile karşılaşıyor olabilirsiniz. O yüzden burada keskin kararlar almamaya çalışın bu alanlarda. Zaten Merkür Retrosu başlıyor. Biliyorsunuz Merkür sizin yönetici gezegeniniz. Ve burcunda Retro Hareket'e başlayacak 9. evinizde. Bu da demek oluyor ki özellikle eski düşüncelerinizi, inançlarınızı, değer yargılarınızı gözden geçiriyorsunuz sevgili ikizler, burçları. Yurt dışı ile alakalı veya hukuksal süreçlerle alakalı gündemleriniz varsa bunları da elden geçirmek adına uygun bir süreç olacaktır. Ancak seyahat planları, yeni tanışılan insanlar, yeni bakış açıları ve fikirlere dair biraz daha temkinli olunması gerekiyor Merkür Retro süreçlerinde. Özellikle biletlerinizi kontrol edin, seyahate çıkacaksanız yeni tanıştığınız insanlara karşı biraz daha mesafeli ve şüpheci yaklaşın derim. Hafta sonu itibariyle ise Güneş-Plüto kavuşumu yaşanacak Oğlak Burcu'nda. Bu da sizin 8. evinizde meydana geliyor. Bu kavuşumla beraber özellikle birçok İkizler Burcu hayatında büyük bir dönemin sonuna geldiğini hissedebilir. Plüto'nun burası biliyorsunuz yönetici evi. Aynı zamanda güneşle kavuştuğunda e, çok güçlü bir etkileşimin hayatınıza gireceğini söyleyebilirim. E, ve artık sanki bir milat e, noktası çiziyor olacak. Burada büyük bir para, büyük bir kazanç elde edebilirsiniz. Yani büyük bir paranın e, hesabınıza girişi söz konusu olabileceği gibi bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Veya büyük bir borcun altına girebilirsiniz. Ama bir yatırım için veya iyi bir konu için. Tabi e, sadece para olarak değerlendirmemek lazım. Ruhsal anlamda da artık keskin kararlar alıyorsunuz zaten bir takım değer yargılarını sorgulamaya başlamıştınız bu konuda artık bir açılım söz konusu oluyor ve bu aldığınız kararla beraber ne kadar sert ve net olursa olsun sanki rahatlayacaksınız sevgili ikizler burçları güzel bir hafta dilerim abone olursanız çok mutlu olurum görüşmek üzere merhaba sevgili yengeç burçları bu hafta güneş neptün ve mars neptün etkileşimiyle beraber özellikle neptünyen enerjilerin hakim olduğu bir hafta başlangıcı yaşayacağız bu da sizin haritanızın 9. evinde meydana geliyor. Bu alanda özellikle kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Yani ben neye inanıyorum? Hangi doğrultuda ilerlemeliyim? Benim inandığım değerler gerçekten sahi mi? Burada inançlarınızı sorgulayacaksınız sanki. Aynı zamanda uzak diyarlarla alakalı meseleleriniz varsa, hukuksal gündemleriniz varsa. Burada da kafa karıştırıcı bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ama aynı zamanda bir takım hayalleriniz de gerçekleşecek gibi gözüküyor. Yurt dışına gitmek, taşınmak, seyahat etmek gibi hayalleriniz varsa bu alanda da pozitif etkileşimler söz konusu. Ama yine de mars neptün karesinden ötürü bu hayaliniz gerçekleşirken detaylarda can sıkıcı durumlar oluşmaması adına daha temkinli olmanız gerekiyor. Ee, zaten 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. Merkür Retrosu burcunda sizin 8. evinizde başlıyor. Özellikle eski borçlar karşınıza çıkabilir. Ee, parasal meselelerle alakalı eski konuları çözmek zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir borç altına girmemenizi tavsiye edeceğim. Kredi çekmemenizi veya herhangi birine borç vermemenizi tavsiye edeceğim. Ee, sonrasında ciddi sıkıntılar yaratabilir sizin adınıza. Zaman zaman e, bilinçaltındaki korkuların, kaygıların açığa çıktığı, eski meselelerin tekrar tekrar zuhur ettiği bir süreçte olabilir. Burada demek ki çözülmesi gereken bir takım sorunlar var. Bunlara odaklanmanız gerekiyor. Hafta sonunda güneş Plüto kavuşumu Oğlak Burcu'nda sizin evinizde meydana gelecek e, sevgili yengeç burçlarım. Bu da özellikle evlilik kararı almak, ortaklık kararı almak, eşin veya partnerin, ortağın hayatında büyük bir gelişmenin yaşanması partnerin veya ortağın çok güçlü ve kararlı bir konuyla karşınızda durması gibi bir gündemi içeriyor açıkçası. Burada karşıdaki insanın daha güçlü olduğunu söyleyebilirim muhatap olduğunuz kim varsa ve oldukça da keskin gözüküyor. Dolayısıyla sizin onu uyum sağlamanız gerekebilir. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Aslan burçları. Hafta başlangıcında Güneş-Neptün ve Mars-Neptün etkileşimiyle beraber özellikle dünya konuların hakim olduğu bir gündem yaşayacağız. Bu durum sizin haritanızın 8. evini yönetiyor. Özellikle çok fazla içe kapanabilirsiniz. Geçmiş meseleler çok fazla zihninizi meşgul edebilir. Bazı takıntılarınız, korkularınız, kaygılarınız, bağımlılıklarınız ortaya çıkabilir. Burada sağlığa dikkat etmeniz gerekiyor sevgili aslan burçları. Kendinize zarar verecek etkileşimlerde bulunmayın derim. Ama aynı zamanda sanki e, maddi anlamda da hayallerinizi gerçekleştirmek adına bir takım fırsatlar da karşınıza çıkıyor. Ama yine de e, borç vermek, birilerine e, kefil olmak gibi konularda daha temkinli olunması gereken bir hafta olacak. Özellikle haftanın ilk günlerinde. Bu hafta zaten Merkür Retrosu başlayacak. Kova burcunda sizin yedinci evinizde. Bu da ikili ilişkiler adına biraz geçmiş meselelerin karşınıza çıkacağını gösteriyor. Belki eski aşkların, eski ilişkilerin karşınıza çıkacağı bir hafta olabilir veya mevcut da ilişkiniz varsa, ilişkinizin geçmişinde çözülmemiş konular varsa bunlar tekrar çözülmek üzere karşınıza çıkabilir. Ama evlilik kararı almak, ortaklık kararı almak büyük bir teklifte bulunmak adına uygun bir hafta olmayacaktır. Ya da bir ortaklık anlaşması imzalamak, bir sözleşme imzalamak adına. Hafta sonu itibariyle Güneş-Brüto kavuşumu var. Oğlak Burcu'nda sizin 6. evinizde. Burada yeni bir iş görüşmesi söz konusu olabilir. Güçlü bir iş teklifi alabilirsiniz. Hayatınızdaki rutinleri, mevcut düzeni sağlam ve köklü bir şekilde değiştirecek bir durum ortaya çıkabilir gözüküyor. Sağlıkla alakalı bir konu varsa belki buna çözüm yolu bulabilirsiniz. Doğru doktoru bulabilir veya doğru tedavi yöntemini bulabilirsiniz gibi gözüküyor. Sevgili aslan burçları umarım güzel bir hafta olur sizin için abone olursanız çok mutlu olurum görüşmek üzere Merhaba sevgili başak burçları bu hafta güneş neptün ve mars neptün etkileşimine beraber hafta başında özellikle 7. ev konularına yoğunlaşacağınızı söyleyebilirim Burada ikili ilişkiler evlilik ortaklık gibi alanlarda bir takım hayalleriniz gerçekleşirken bir taraftan da kafa karıştırıcı hadiseler yaşayabilirsiniz Biraz sanki ne yönde gitmek istediğinizi bilmiyor gibisiniz, biraz savruluyor gibisiniz. Karşınızdaki insanın da ne istediğini anlamıyor olabilirsiniz ve bu da sizin kafanızı karıştırıyor olabilir. Ancak burada hem pozitif hem de zorlayıcı etkileşimlerin aynı anda hakim olduğunu söyleyebilirim. Çok radikal kararlar almamaya çalışın derim. 14 Ocak tarihi itibariyle Merkür Retrosu başlayacak. Merkür sizin yönetici gezegeniniz dolayısıyla Merkür Retrosu sizi de oldukça etkiliyor. Bu retro hareket e, burcunda meydana gelecek. Bu da sizin altıncı evinizde ilerliyor. Sevgili Başak Burçları nedir? İş hayatınız, beraber çalıştığınız insanlar, sağlığınız, gündelik rutinleriniz, alışkanlıklarınız, beslenme alışkanlıklarınız, e, bağımlılıklarınız gibi alanları sembolize ediyor. E, burada bir iş değişimi yapmak adına çok uygun bir süreç olmayacaktır. Ancak mevcut e, işleri elden geçirmek, birikmiş işleri... Tamamlamak adına uygun bir süreç veya sağlığınızı e, tekrar gözden geçirmek, bir check-up yaptırmak e, veya burada spora başlamak, diyete başlamak gibi radikal kararlar alınmasa da neyi nasıl yapabiliriz gibi bir e, organizasyon çizelgesi hazırlamak adına uygun bir süreç olacaktır. İş ortamında bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir. E, doğru anladığınızdan, doğru anlattığınızdan emin olmanız gerekiyor. Hafta sonu itibariyle Güneş-Pürüto kavuşumu yaşanacak Oğlak Burcu'nda. Bu etkileşim önemli. Sizin 5. evinizde meydana gelmekte. Bu da özellikle gerçekten çok güçlü bir aşkın hayatınıza girme potansiyelini artırıyor sevgili başak burçları. Aynı zamanda birçok başak burcu belki çocuk sahibi olabilir. Çok yaratıcı bir projeye imza atabilir. Yani sizi heyecanlandıracak, e, harekete geçirecek önemli bir gündem pat diye sanki hayatınıza dahil oluyor hafta sonu itibariyle sevgili Başak Burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Terazi Burçları. Hafta başlangıcında Neptün'e etkileşimini yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu da özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir hafta olduğunu gösteriyor. Bağışıklık sisteminiz düşebilir. Ee, zararlı alışkanlıklar e, biraz e, tesir edebilir gözüküyor. Bağımlılıklarınızla alakalı konular gündeme gelebilir ve biraz daha, e, biraz daha keyifsiz, tatsız, hareketsiz hissedebilirsiniz kendinizi. Yani elinizi kolunuzu kapırdatmak istemeyebilirsiniz. Aksiyon almak istemeyebilirsiniz. O yüzden hafta başında biraz modunuz düşük olabilir gözüküyor. Zaten 14 Ocak tarihi itibariyle Merkür Retrosu da başlayacak. Kovaburcu'nda e, bu retro aslında size iyi gelecektir. Beşinci evinizde etkili bu merkür retrosu. Özellikle eski aşkların tekrar karşınıza çıkması, eski projelerin tekrar karşınıza çıkması, çocuklarınızla alakalı geçmiş konuları tekrar gözden geçirmek adına uygun bir süreç içerisinde olacaksınız. Ancak büyük riskler almak, büyük yatırımlar yapmak adına, büyük adımlar atmak adına merkür retro süreçleri biliyorsunuz çok uygun olmayacaktır. Özellikle spekülatif yatırımlara dair biraz daha temkinli yaklaşmanız gereken bir hafta. Hafta sonunda ise Güneş Plüto kavuşumu var. Oğlak Burcu'nda sizin dördüncü evinizde. Burada aileyle alakalı çok önemli bir gündem ortaya çıkıyor sanki. Özellikle ebeveynler, aile büyükleri bir şekilde konuya müdahil olabilirler. Onlarla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Evli olan terazi burçlarının aile hayatlarında çok radikal kararlar ve dönüşümler ortaya çıkabilir. Birçok ilişki e, bu süreçte ciddi anlamda sarsıntıya uğrayabilir veya yeni bir ilişki kurmak adına sağlam bir adım atılabilir gözüküyor. E, ancak konuya biraz daha otorite figürlerinin dahil olmasıyla beraber e, içsel anlamda zorlanacağınız bir e, hafta sonu olabilir açıkçası. Yani e, şartlar biraz sizi manipüle etmeye, baskı altına almaya çalışıyor olabilir sevgili terazi burçları. E, umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili akrep burçları bu hafta Güneş, Neptün, Mars, Neptün etkileşimiyle beraber özellikle 5. ev konuları hafta başlangıcında e, gündeminizi teşkil edecek. Burada aşk hayatınızla alakalı bir takım belirsizlikler, aldanmalar, aldatmacalı durumlar söz konusu olabilir dikkatli olması gerekiyor. E, aynı zamanda spekülatif yatırımlarla alakalı da bir takım kandırılmalar, dolandırılmalar e, aktif olabilir. Lütfen paranızı nereye yatırdığınıza emin olun bu hafta itibariyle. Çünkü dolandırıcılıkların da aktif olacağı bir haftadan bahsediyoruz. Ve 5. evde riskli bir alandır. E, bir takım şanslar elde edecek olsanız da e, hangi boyutta riskler aldığınızı da iyi teyit etmeniz gerekiyor. 14 Ocak'ta Merkür retrosu başlayacak. Merkür retrosu Kova burcunda sizin 4. evinizde başlayacak. Burada özellikle ev, yuva, aile yaşantınızla alakalı geçmiş konular gündeme gelebilir. Eski bir yatırımınız bu süreçte tekrar gündeminizi meşgul edebileceği gibi aile içerisinde çözülmemiş problemler, konular varsa bunlara dair yeniden çözüm bulma adına fırsatlar söz konusu olabilir. Ancak ev almak, taşınmak yuvanızla alakalı önemli kararlar almak adına uygun bir tarih olmayacaktır. Haftanın sonunda ise Güneş-Brüto kavuşumu var. Oğlak Burcu'nda sizin 3. evinizde. Bu çok önemli bir haber, çok önemli bir karar, önemli bir anlaşma. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizle alakalı etkili bir durumdan bahsediyor. Özellikle birçok Akrep Burcu bu hafta gerçekten güçlü bir haber alabilir. Ve bu haber sonrasında hayatında birçok dinamiği değiştirmek durumunda kalabilir. Kardeşleriyle alakalı gündem kendisini dolaylı olarak etkileyebilir. Bunun yanı sıra çok önemli bir teklif alabilir akrep burçları. Bakalım neler olacak yorumlarda paylaşırsınız. Güzel bir hafta geçirmenizi de diliyorum arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta Güneş-Neptün-Mars-Neptün Neptün etkileşimiyle beraber özellikle dördüncü ev konuları hafta başlangıcında zihninizi meşgul edecek gözüküyor. Nedir dördüncü ev? Ev, yuva, aile, konfor alanınız, kendinizi emniyette ve güvende hissetmiş olduğunuz alan. Burada bir belirsizlik durumu hakim. Özellikle taşınmak, ev almak, yatırım yapmak, kontrat yapmak gibi gündemleriniz varsa ekstra dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü size anlatıldığı gibi olmayabilir, kandırılabilirsiniz, dolandırılabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun derim. Bunun yanı sıra aile içerisinde sanki bir belirsizlik var. Kendinizi çok rahat hissedemiyorsunuz, huzurlu hissedemiyorsunuz. Bir şeyleri netleştirememek sizi yoruyor gibi gözüküyor. Bu alanda bir takım şifalanmalar olsa da e, aynı zamanda e, bazı kandırmacalar ve aldatmacalar da söz konusu olabilir. Bu hafta yay burçlarında da bu alanda dikkatli olması gerekiyor. Özellikle evli olan yay burçlarının biraz daha dikkatli olması gerekiyor açıkçası. Hafta ortasında 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. Kova burcunda sizin 3. evinizde. Üçüncü evinizde olduğu için tabii iletişim konusunda daha dikkatli olmanız gerekecek sevgili yay burçları. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Yanlış anlayabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmelerle alakalı gündemlerde sıkıntılar, gecikmeler, engellemeler olabilir. Yeni anlaşmalara imza atmamanızı tavsiye ediyorum ama... Eski kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz, kardeşleriniz ve yakın çevrenizle alakalı gündemler ile meşgul olabilirsiniz. Ancak e, imza atmamaya çalışın, önemli imzaları bu tarihe denk getirmemeye çalışın tabii ki eğer mümkünse. Hafta sonunda güneş Plüto kavuşumu yaşanacak, Oğlak Burcu'nda, sizin ikinci evinizde. E, burada çok güçlü bir e, maddi konu gündeme geliyor, çok büyük bir para kazanabilirsiniz, çok büyük bir harcama yapabilirsiniz. Parasal anlamda kendinizi daha güvende hissettirecek, daha güçlü hissettirecek bir teklif ile karşılaşabilirsiniz sevgili yay burçlarım. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Oğlak burçları. Bu hafta Güneş, Neptün ve Mars, Neptün etkileşimi ile beraber balık burcu temalarının ön plana çıkacağı bir başlangıç yapıyoruz haftaya. Ee, Balık burcu sizin haritanızın 3. evini yönetiyor. Özellikle kafa karışıklığının çok yoğun olacağını söyleyebilirim sizin adınıza. Zihinsel olarak kendinizi çok yorabilirsiniz. Zihninizi susturmak adına e, bazı e, bağımlılıklara e, yönelilebilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle uykularınız kaçabilir, kafanız karışabilir, yanlış anlayabilirsiniz etrafınızdaki insanları ve yanlış Adımlar atabilirsiniz. İletişim konusunda e, biraz daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Ancak güzel haberler de alacağınız, güzel teklifler de alacağınız bir süreç olacaktır. Ancak kararlar alırken e, kafanızın ne kadar karışık olup olmadığıyla alakalı e, teyidi sağlamanızı tavsiye ederim. 14 Ocak tarihinde Merkür retrosu başlayacak Kova burcunda biliyorsunuz zaten o da biraz kafamızı karıştırıyor. Merkür retrosu sizin haritanızın ikinci evinde etkili özellikle parasal konular, harcamalar, gelir trafiği, gelir gider trafiği ile alakalı. Gündemler zihninizi meşgul ediyor. Yeni maddi atılımlarda bulunmayın. Büyük harcamalar yapmamaya gayret gösterin. Bu süreçte gereksiz harcamalar da yapabilirsiniz gözüküyor. Aynı zamanda kendi değerinizi sorguluyorsunuz sanki bu hafta sevgili oğlak burçları. Yani ben ne kadar değerliyim? Ben hayatımda ne olursa değerli hissederim gibi. Kendinizi belki bir takım materyallerle ilişkilendirip değersizlik duygusuna kapılmanız da mümkün. Lütfen böyle bir handikapa düşmemeye çalışın. E, oldukça yersiz olacaktır. Çünkü Mercury Retrosu biraz e, bu konuda sanki kafanıza bulandırabilir gibi gözüküyor. Hafta sonunda ise borcunuzda güneş Plüto kavuşumu yaşanacak. E, bu sizin için güçlü bir başlangıç. E, hayatınızla alakalı radikal, önemli bir karar alıyorsunuz. Sanki keskin bir karar alıyorsunuz sevgili oğlak burçları. Ve bunu insanlara duyuruyorsunuz. Sizden hiç beklenmeyecek bir hamle yapıyor olabilirsiniz bu hafta sonu itibariyle. Bakalım neler olacak yorumlarda paylaşırsınız. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta Güneş Neptün ve Mars Neptün etkileşimleriyle beraber özellikle ikinci ev konularında maddi gündemleriniz, parasal konularınız, harcamalarınız, kendinize hatif etmiş olduğunuz değerle alakalı sorgulamalar yapacağınızı görüyoruz. Burada özellikle harcamalar noktasında biraz daha temkinli olmanız lazım. Maddi konularda büyük riskler almamanız lazım. Dolandırıcılık durumlarına karşı tedbirli olmanız lazım. Burada kandırılmaları açık bir haftadan geçiyor olacağız. Aynı zamanda 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. 10 derece kova burcunda yani sizin burcunuzdan. Bu retronun da sizi doğrudan etkileyeceğini söyleyebiliriz. Özellikle iletişim kurarken, kendinizi ifade ederken, Yanlış yollar tercih edebilirsiniz. Doğru iletişim yaklaşımları benimseyebilebilirsiniz. Bunun yanı sıra yine teknolojik cihazlarla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler ve görüşmeler yine temkinli olunması gerekiyor. Aslında birinci evinizde olduğu için merkür Retros'u birçok alanda aynı anda dikkatli olunması gereken bir süreç. Ancak eski işlerinize, eski projelerinize... Değerlendirebilirsiniz. Fiziksel bir imaj değişikliğine gitmeniz tavsiye edilmese de e, sağlıkla alakalı geçmişte başlatmış olduğunuz durumları devam ettirmek adına uygun bir haftadan geçiş yapıyor olacaksınız. Hafta sonu güneş-bürüto kavuşumu var oğlak burcunda sizin 12. evinizde. Şimdi 12. bizim karanlıkta kalan kısmımızı sembolize ediyor. Güneş-bürüto kavuşumu burada. Güçlü düşmanlıkların hayatınızda aktif olacağını gösterebilir sevgili kova burçları. Böyle bir felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Ancak bu konuda temkinli olunması gerekiyor. Özellikle sizinle alakalı güçlü duygular besleyen insanlar bir şekilde size göstermeden arkanızdan dedikodunuzu yapabilirler bir takım planlar içerisine girebilirler. Zaten karışık bir haftadan geçiyoruz. Bu konuda temkinli olmanız gerekiyor. Aslında sezgileriniz sizi bu noktada doğru alana yönlendirecektir. Rüyalarınız çok aktif olacak bu süreçte. Rüyalarınızdan rehberlik alabilirsiniz. Geçmişteki konular, geçmişteki kayıplar tekrar tekrar sanki zihninizde canlanıyor. Ve bunları iyileştirmek adına da aslında fırsatlar yakalayacağınızı söyleyebilirim. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Güneş-Neptün, Mars-Neptün etkileşimiyle beraber özellikle burcunuzdaki Neptün gezegeninin çok aktif olacağını görüyoruz. Sizi de oldukça etkileyecektir. Özellikle kariyerinizle alakalı beraber çalıştığınız kişiler, üstleriniz, patronlarınızla alakalı bir takım... Kandırılmalar, yanılsamalar söz konusu olabilir. Yeni içtiği iş işiklikleriyle alakalı dikkatli olması gerekiyor. Bunun yanı sıra aslında kendinizi rahat ifade edeceğiniz ortamlarda da bulunacağınızı görüyoruz ama kafanız çok karışık olacak. Sanki savruluyor gibi hissedeceksiniz ve biraz bağımlılıklara odaklanabilirsiniz. Bağışıklık sisteminiz düşebilir. Kendinizi pek iyi hissetmeyebilirsiniz. Kendinizle alakalı bir kurban zihniyeti çalıştırabilirsiniz. O yüzden biraz daha güçlenmeniz, toparlanmanız gerekebilir. 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. Kova burcunun 10 derecesinde sizin 12. evinizde. Bu işte tam anlamıyla bilinçaltının artık bir şeyleri kusmaya başladığı süreci ifade ediyor. Geçmişteki yaralar, kayıplar, dostluklar, söylenen sözler, cümleler, söylenmeyen sözler. Bunların hepsi sanki önünüze bir, bir dökülecek bu retro sırasında. Sizinle alakalı bilmediğiniz... E, hisler besleyen e, sizinle alakalı bir takım değerlendirmeler yapan, yapılan e, durumlarla karşılaşabilirsiniz olumlu veya olumsuz anlamda ve e, aslında gerçekten işinize yaramayan şeyleri tamamen hayatınızdan çıkarmak adına bir temizlik süreci bunu bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim e, bilinçaltında ciddi bir temizlik yapabilirsiniz hafta sonuna doğru güneş Plüto kavuşacak Oğlak burcundan e, bu da sizin 11. evinizi yönetiyor. Ne demek? E, özellikle bu alanda kariyer gelirlerinizle alakalı büyük bir fırsat yakalayabilirsiniz sevgili balık burçları. Büyük paralar kazanabilirsiniz. ideallerinize ulaşmak adına, e, hayallerinizi gerçekleştirmek adına büyük atılımlar yapabilirsiniz. Ve güçlü bağlantılar, dostluklar da kurabileceğiniz bir hafta söz konusu. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. E, dikkatli olunması gereken ancak aynı zamanda güçlü kararların alındığı bir haftadan geçiş yapıyor olacağız. Umarım güzel bir hafta olur. Neler yaşıyorsunuz yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusasöleci hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. sevgiler.